Merhaba arkadaşlar, bugün yeni kullanıcılara tavsiyeler adında bir tane video paylaşacağım. Onda da hani kendi yaşadığım kazalardan örnek vererek 125 cc, 250 cc, artık neyden başlıyorsanız isterseniz 50 cc'den başlayın. Benim yaşadığım olaylardan örnek vererek nasıl kazalar yaşayabilirsiniz size örnekleriyle açıklamaya çalışacağım. İlk kazamı söyleyeyim. Bir kavşaktaydım. Bir kavşaktan Hasan Paşa belediyenin oradan dönerken sağdan gelen bir araçla soldan gelen araç beni sıkıştırdı. Ben de ortalarında sıkıştım. İki bacağım yaklaşık iki hafta boyunca arada sıkıştığı için ve ben de yani hangisinin hangi hızda benim de deneyimsiz bir zamanında hangisinin hangi hızda geldiğini tahmin edemediğim için Yavaşlamadım. Ben de hızımı yavaşlatmadım. Dışarıdan sağdan gelen araçla soldan gelen aracın arasında kaldım. İkisi birbirine çarpmadı ama ben ikisine çarpıp o zaman enduro bir motor kullanıyordum. Şimdi scooter kullanıyorum. Enduro motor kullandığım için bacaklarım bayağı açıktaydı. O yüzden de bacaklarım arada sıkıştı ve yaklaşık 2 hafta boyunca yürüyemedim. Bu kazalarımdan bir tanesiydi. Yani kavşak geçişlerinde, kavşak dönüşlerinde. Ee, özellikle hani e, sizden hızlı gelen araç, sizden yavaş giden araç veya işte solunuzdan veya sağınızdan geçen araç varsa e, yavaşlayın, ikisine de aynadan kontrollü e, şekilde e, bakın e, ve ona göre dönüşünüzü yapın. Çünkü kavşaklarda biliyorsunuz en çok kaza yapılan e, yerler e, ve geçen sene yaşanan kavşak kazaları yaklaşık 10.000 küsürdü. 10.500 müydü? 12.500 müydü? Öyle hatırlıyorum. TÜİK'in verilerine bakmıştım. 12.500 kavşak kazasında yaklaşık %15'i galiba ölümlü olarak sonuçlanmış. Ve motosiklet kazaları bu %15'in içinde %14. Yani diyelim işte 10.000 kişi yaralandıysa ee, bunun 1500 tanesi e, motosiklet sürücüleri e, ve e, diyelim işte e, 10.000 kişi e, toplam hani kavşak kazalarında zarar gördüyse Bunun e, 1500 kişisi motosikletli bunların ölümlü veya hangilerinin kazada yaralanmalı olduğunu tam olarak bilmiyorum Hani TÜİK verilerinden bir yere bakmıştım yani, Söylediğim zaten rakamlar da tahmini rakamlar ama hani eğer şey yaparsam, bulabilirsem büyük verilerini onu paylaşacağım. 2019'un verileri var. Aylık aylık aslında onların paylaşıldığı bir tane yer var. Onun linkini de aşağıya atarım. İkinci kazamız da şöyle bir şeydi. Bostancı Köprüsü'nün altından yukarıya doğru çıkıyordum. Onu zaten daha önceki kazalardan bir tanesinde kaza örneği vererek anlatmıştım. Yukarı doğru çıktığım hız, yani yokuş yukarı çıkıyordum. Yokuş yukarı çıktığım hız yaklaşık 40'tı. E, 40'ta çıkarken e, sağ yokuştan bir tane kadın sürücü indi. Orası o zaman çift şeritti, gidiş gelişti. Ama karşıdan araba gelmiyordu. E, yokuştan inen aracın duracağını düşündüm ben. E, fakat e, durmadığı için ben de son anda panikledim ama karşı şeride geçtim. Karşı şeritten herhangi bir araç gelmiyordu. Fakat e, hani e, yokuştan gelen araç durmadı ve bana çarptı. E, onda da büyük bir zarar gördüm. Kafamı vurdum. E, kask olmasına rağmen zarar görmüştüm. Onu da söyleyeyim. Ve hani bu kazalar hani e, anlat anlat bitmez zaten. Ama hani e, söyleyeceğim birkaç tane daha şey var bu kazalara ait. E, özellikle yeni kullanıcılar e, yol hız sınırlarını aşmayın. Açtığınız zaman başınıza herhangi bir şey gelebileceğini bilin ve işte büyük araçların arasına girmemeye çalışın. Büyük araçların sağına soluna kör noktalarına girmeyin. Bu kör noktaların zaten hani en büyük kazaların neden olduğunu zaten biliyorsunuzdur ama bilmiyorsanız ben de tekrar etmiş olayım. Bununla alakalı bir tane daha kazan var ama bunu hafif atlatmıştım. Evet bir kamyonun sağ tarafından gidiyordum ve yolun sağıydı zaten ve kamyon ani şekilde yavaşlayıp yan kapısını açtı o da benim neredeyse kafa seviyeme geliyordu son anda görüp kafamı eğdim ama kafamın yani kasla beraber kafamın bu tarafına tabii o kapı çarptı ve hani şöyle bir sendeledim motorum düştü ama ee, kolay ayağa kalktım çünkü hani sendeledikten sonra hemen e, doğrulmaya çalıştım motor altımdan kaydı ama e, son anda kurtarmıştım kurtaramayabilirdim de tamamen çarpabilirdim de kafama ama çarpmadan e, ani bir refleksle kurtulmuştum. E, bu da olabilecek kazalardan bir tanesi. Zaten kapı açılma kazaları bizim en büyük dertlerimizden bir tanesi. Özellikle trafik içinde bazı arkadaşlar e, hani eski kullanıcılar da yapıyor bunu veya spor kullanıcılar da yapıyor. E, olmaması gereken hız yapıyorlar. E, özellikle hani sağ e, en, en sol şeritle sağ şerit arasındaki aradan e, kırmızı ışık Ta işte en öne geçmeye çalışmak, işte sıranı beklememek, bütün aralarda giderken hızını kontrol etmemek gibi sorunlar çıkıyor. Onlardan bir tanesinde ben de zaten bir aracın açılan araç kapısına çarptım ve hani ön tekerleğim aracın arka kapısından içeri girdi. Orada bir tane hani kapıyı açan bir tane çocuk vardı. Babası aslında hani ben içeriye Tekerleğim içine girdi yani arabanın. Ee, çocuğa neyse ki bir zarar gelmedi. Çocuk anında ayaklarını çektiği için e, yoksa hani çocuğunu ayaklarını belki de ezmiştim. Belki de şey yapmıştım. Ama hani yavaş gitmeme rağmen düşünün. Hani bu 30'la filan gidiyordum. Ben de hani böyle bir hata yaptım. Herkes hata yapabilir. Hani ben burada kendimi mükemmel bir sürücü yerine koymuyorum. Sadece olan kazaları e, size benim yaşadığım, 30 yıl içinde yaşadığım kazaları anlatıyorum. Bir tanesi de Üsküdar'ı Bağlarbaşı'na bağlayan o mezarlıkların olduğu yerde hem aşağıya Kadıköy'e dönüş var, hem işte Üsküdar'a ayrılan yol var. Bu tarafta arka tarafımda Bağlarbaşı'ydı. Orada giderken sağ taraftan bir tane otobüs geldiğini gördüm. Son anda gördüm onu. Sola doğru kırdım fakat sola doğru kırınca Tabii ki e, sol tarafımda başka bir araç vardı. Soldaki aracın e, camı açık olduğu için e, elim camdan içeriye girdi e, ve motorun kontrolünü kaybettim. Motor e, anında altımdan gitti. E, motora e, otobüs çarpmadı, e, motor sürüklendi. Ama ben hani e, açılan e, şey, açık olan camdan şeyden arabanın içine kadar girdiği için elim oradan tutundum motoru, motorla beraber sürüklenmedim böyle bir kazam da oldu bu kazalarım hani tabi ki hani zarar, bana zarar gelmeyen kazalar olanlar da var zarar gelmiş olanlar da var özellikle o demin anlattığım Bostancı kazasında büyük bir zarar gördüm daha önceden de anlatmıştım zaten kaşım yarılmıştı çenem patlamıştı. O tarz kazalarda olabiliyor büyük de zarar görebiliyorsunuz. Özellikle ikinci yani üçüncü diyeyim. hani kavşak kazaları zaten bu tarz kazalar çok fazla oluyor. Üçüncü dikkat etmek gereken şey yani bir hızınıza kavşaklara geçiş üstünlüğüne dikkat etmek. Hani kör noktalara girmemek o dört olsun. Hani bir tane de beşinci sıralayayım. Beşincide de yağışlı hava. Yağışlı hava benim de en korktuğum havalardan bir tanesi. Çünkü hani lastiklerin ne kadar tutacağı, frenlerin ne kadar tutacağı belli. Yani frenlerin 50 kilometreden, 60 kilometreden sonra yağışlı havada durabilme süresi normal havalara göre yaklaşık 2 katı. 2 katı değilse bile 1,5 katı kadar yavaş durabiliyorsunuz. Çünkü tekerlekler veya işte frenlerin kilitlendiği zaman lastiklerin kaydığını ve asfalt üstünde bu e, lastiklerin e, aslında belirli bir tutma oranı olduğunu siz de bilin diye anlatıyorum. E, bir tane moto, kullandığım moto, hani yine buna örnek vereceğim. Kendi ufak kazalarımdan bir tane. Yani bunu da kaza yapmış sayılmam aslında. Öndeki arabaya bir tane biraz dokundum. E, tutacağını düşündüm. E, fener yolunda giderken tutacağını düşündüm. Kaza. E, Gittiğim sürat 30. Çünkü hani sol tarafa doğru dönecektim. Fakat e, nedense e, sola doğru dönmeye çalışırken hafif frene dokundum. Frenin hiç tutmadığını fark ettim o sırada. Fren hiç tutmadığı için ben de hani dönmekten vazgeçtim. Çünkü e, karşı kaldırıma çıkabilme e, e, çıkıp kaza yapabilme ihtimalim vardı. O yüzden tekrar düzeltip ee, düz gittim fakat önündeki araba yavaşlamıştı. Ona hafiften dokundum. Ee, ne oldu? Ee, hani frenleri sıkmama rağmen öndeki arabaya hafif dokunduğum için e, ve parmaklarım hani şu şeyi tuttuğu için, e, gidonu tuttuğu için şu parmaklarım geriye doğru gitti ve öyle gidince de e, bileklerim yaklaşık 3 gün, 4 gün falan e, ağrıdı. E, böyle bileklerime şey sarmak zorunda kaldım, bandaj sarmak zorunda kaldım. Yani bu basit bir kazaydı. Böyle şeyler de olabiliyor yani ben hani bunlardan örnek vererek size hani ekipmanlarınızı her zaman takın herhangi bir kaza geldiğinde başınıza o ekipmanlar sizin en büyük koruyucularınız da demek istiyorum özellikle yeni kullanıcılar bu tarz şeylere dikkat ederseniz Tabii bir sürü şey var anlatılacak yani bir sürü de kaza örneği hani arkadaşlarımın da yaşadığı kaza örnekleri var ondan sonra özellikle hani U dönüşleri yapan, olmadık yerde U dönüşü yapan insanlar oluyor. Olmadık yerden geri dönüp veya geri vitese takıp geri gelmeye çalışanlar oluyor. O insanlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Sinyal vermeden dönenler oluyor. Sizi sıkıştırmaya çalışıp size zarar gelmesinden hoşlanan tipler bile var. Yani hani bunları da aklınıza tutarak hızınızı bakış açınızı koruyarak gidin. Umarım anlattıklarım, benim bu anlattıklarım zaten tavsiyeler uyup uymamak tamamen sizin inisiyatifinizde olan şeyler. Ben kendi kazalarımdan örnek vererek bunları anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Arada sırada böyle videolar paylaşacağım. Daha önceden de 50cc kullanıcıları için tavsiyeler videosu paylaşmıştım. Şimdi de yeni kullanıcılar için tavsiyeler videosu çektim. Umarım beğenirsiniz dediğim gibi. Hepinize iyi sürüşler. iyi ki varsınız.